Herkese selam Bugün yine atladık. Powerplant'e. Adam bir tanesi üstümüze Gelsin direkt silahımı alayım, tarayayım onu. Tarayalım onu. Silah var mı? orada? Silah yok. <Gülüyor> Son orada. kardonsan sekiz bağları sana thank you derim. ve çekip giderim yanımıza full ek biraz fazla kararını kurtalım ya ağırlık köpüyor 24 mü? <gülüyor> ya yemine bu oyunu seviyorum ya otomatik susturucu sahne değilmiş o kadar da değil diyecektik sen bot musun? poz diye yapmaya çalışacaksın ileri zekalı mısın? botmuş bende kask yokmuş ama kask var gibi gördüm ama değilmiş <Gülüyor> bu kadar zaten emi börtlendisi yiyeceksin atlayan yok. Araç var mı? Araç da yok. Lan bot. Korkuttun bizi bot. <gülüyor> Monster bulduk tamamdır ya. aracımız da var şu anda gezme vakti. topiyi kapatalım ya sadece sen varsın yok karşı sanki birisini gördüm karşıydı o da botmuş Bot tük. Ya annen yemedin mi? O kaycı Hadi girege başka bir oyuna kapışırız tekrardan seninle beraber. Evet, siz oynamak güzeldi. Kim istenine doğru gidelim bunların kanki keytaları arkalamasın bizi şimdi kanki keytaları bunların 7 kişi kaldı şu anda arkadaş nerede Aha gördün tam dur Ben kendim bombolu yok kendim bu tane saatten sonra alana koşacağız bu saatten sonra arkamıza bakmayacağız direkt koş koş koş koş koş alana girdik zaten 3 kişi kalmış bu alana 3 kişi Bir tanesinin usturucu sesini duydum sanırım binada yine 120 metre koşacağız ben direkt soldan alayım ne kolumuzdan yapıp gidelim eheh bir tanesini gördüm ha <gülüyor> ha savaşalım diyorsun yani savaşalım diyorsun Yunus hadi bakalım Bayağı iyi maçtı ya hızlı geçti Her şey o e 24e gelmesiyle başladı E24 elimize aldık tamamdır